3 çarpı 200 çarpı x küpün karekökü. Evet, bu ifadeyi sadeleştiriniz. Güzel bir başlangıç. Evet, 200'ü çarpanlarına ayıralım hemen. Eğer 200'e bakarsak, 200 eşittir 2 çarpı 100. Yüzde bir tam kare sayı. 10 çarpı 10 eşittir 100. Eğer x küp ifadesinin çarpanlarına ayıracak olursak, bu x kare çarpı x ile aynı şey olur. Yazalım. Tüm bu ifade, 3 çarpı kök işareti için de tabi 2 çarpı 100 çarpı x kare çarpı x oluyor. Evet, kök işaretini genişletelim. x kare çarpı x eşittir x küp dedik. 200 de 2 çarpı 100'e eşit. Tüm bu sayıların çarpımlarının 1 bölü 2 kuvveti. Ya da çarpımın kare kökünü almak da diyebilirsiniz. İkisi birbirinin aynısıdır. Bu, 3 çarpı kök, 2 çarpı kök 100 çarpı kök x kare çarpı kök x olur. Evet, mavili olan terimler buradalar. Turuncu terimler de buradalar. Evet, bunların çoğunu hesaplamak zor. Önde bir 3 var. Bu 3 eşit olacaktır. Terimleri çizelim. Önce bunu yapalım. 100'ün karekökü kaçtır ya da 100'ün ana kökü kaçtır? Pozitif karekökü 10. 10 çarpı 10, 100 dedik değil mi? 3 çarpı 10 olacak. Buradaki terim oldu. Tamam. x kare teriminin karekökü kaçtır? x'tir x çarpı x eşittir x kare. Evet, bunu hallettik, bunu hallettik, bunu da hallettik. Burada karekökünü alamayacağımız iki terim var. Kareköklerini alamayacağız. 2'nin karekökü ve ve de x'in karekökü. Bu terim çarpı 2'nin karekökü. Son olarak çarpı x'in karekökü. Eğer bu ifadeyi tamamen sadeleştirmek istersek, 3 çarpı 10 çarpı x eşittir 30x elde ederiz. Ardından bunları birleştirebiliriz. 2'nin karekökü, x'in karekökü, 2x'in karekökü ile aynıdır. O zaman çarpı kök 2x olarak yazabiliriz. Evet, bu ifadeyi olabildiği kadar sadeleştirdik.